Psikiyat ilaçları kullanırken hamile kalmanın ne tür riskleri var, var mı? Ee, tabii ki ufak tefek riskler var, şöyle Aslında sağlıklı insanlar açısından konuşuyorum, herhangi bir psikiyatrik hastalığınız yoksa herhangi bir psikiyatrik ilaç kullanmıyorsanız Hamile kalmışsanız bir kadın hastadan söz ediyorum, kadından söz ediyorum Herhangi bir anomali ile çocuğunuzun doğma ihtimali yüzde iki civarında yani tamamen sağlıklı bir annesiniz, hiçbir ilaç kullanmıyorsunuz ve %2 civarında düşük doğum ağırlığı, işte solunum güçlüğü vesaire gibi e, rahatsızlıklarla doğum yapma riskiniz yaklaşık %2. Bizim için en ağır sayılabilecek, e, hamileli en zor, en çok zarar verme olasılığı olan psikiyatrik ilaçları kullandığınızda ise bu risk %3, 4 veya bilemediğiniz 5'ten daha fazla değil. Ne demek istiyorum? Yani aslında psikiyatrik ilaçlarla, Çocuğun görebileceği zarar riski en fazla yüzde yüz civarında artıyor. Peki bu şekildeki bir artış ne anlama geliyor? Diyelim ki yüzde iki olan risk yüzde dörde çıktı. Bu hanım yüzde 96 oranında sağlıklı bir doğum yapacak demektir. Psikiyatrik ilaçların çok azı istisna hemen hiçbiri majör malformasyonlar yapmıyor. Ne demek yani bu? yani işte akciğerinin yarısı olmayacak şekilde, kalbi delik şekilde, efendim beyni yarık şekilde doğmuyor bu ilaçları aldığında. Onun yerine e, düşük doğum ağırlığı, hafif solunum güçlükleri, işte geç ağlama vesaire gibi e, yan etkiler ortaya koyabilir hamilelik sırasında alınan ilaçlar. Özellikle ilk 3 ayda alınan ilaçların bir organ patolojisine yol açma riski yüksektir. Bununla birlikte Psikiyatride all or none, yani hep ya da hiç e, kuralı nedeniyle ilk üç ayda vücudun verdiği bir tepki bu. Yani ciddi malformasyonların, ciddi organ hasarlarının olduğu şeyler, fetüsler, embriyonlar vücuttan atılıyor. Yani hamilelik sürmüyor ve düşükle neticeleniyor ciddi sorunlar varsa. işte all or none denen şey ya hep ya hiç kuralı eğer yaşamla bağlaşan bir şey değilse zaten ölümle neticeleniyor ve bitiyor ilk üç ay içerisinde. İlk üç ayı geçenlerde ise bu söylediğim çok düşük risk oranları gerçekleşebilir. Dolayısıyla yani psikiyatri ilaçların ciddi, psikiyatri, ciddi bedensel doğacak çocukta ciddi bedensel sonuçlara yol açma riski çok düşük. Yine psikiyatristlerin bu konudaki eğitim ve yaklaşımlarında... Fazlaca muhafazakar davrandıklarını ve özellikle hastaları hamilelikten uzak tutmaya çalıştıkları ilaç kullanırkenki zamanlarda veya ilaç kullanan hastaları ilaçlarını bırakmaya zorladıkları veya telkin ettikleri konusunda gözlemlerim oluyor. Bunlar tehlikeli şeylerdir. Psikiyatrik hastaların tedavisi her şeyin üzerindedir. En başta hastayla ilaçların riskleri konusunu paylaşmak hasta ve hasta yakınlarıyla nispeten düşük riskli ilaçları hiçbiri yüksek riskli değil zaten. Ama nispeten düşük riskli ilaçları seçerek, tedaviyi sürdürerek hamileliği planlamak çok daha mantıklı olabilir. Tabii ki tüm riskleri anlatarak. Bu tüm risklerde %4 sakatlık riskini aşmıyor. Yani en ağır ilaçları da kullansanız %95-96 oranında psikiyatrik ilaçları kullanırken hamile kalan veya hamilelik sırasında bu ilaçların kullanımını sürdürenlerin Sakat çocuk doğurma riski var ki bu da çok yüksek değil. Bu arada mesleki yaşamımda en az 100 civarında psikiyatrik ilaç kullanırken doğum yapmış hanımla karşılaştım ve hiçbirinde majör bir malformasyon yani çocuğun sağlığı ile ilgili ciddi hiçbir sorunla karşılaşmadığımı net olarak ifade edeyim.